<gülüyor> Bayağı güldüm ya. Adamın tipe bak ya. Oğlum bu bildiğin kekoya benziyor lan. <gülüyor> Değil mi? Ne <gülüyor> yapayım?